Bugün Ank Ankara Gücü'nün önemli bir gün 1 Mayıs işçi bayramı Ankara gücünün de şampiyonluk günü biliyorsunuz Ankara gücü İmalat-ı Harbiye'nin işçileri tarafından kurulmuş bir kulüptü bugün olması ayrıca bir anlam ifade ediyor Yarında Ramazan bayramı 3 bayramı bir arada yaşıyor Ankara gücü camiası Evet çok stresli bir süreç yaşadık bu lig baştan beri söylenen bir şey vardı çok zor bir lig. Hiç belli olmuyor ee, hangi takımın hangi takımı yeneceği ama baştan beri hazırlıklarımızı e, bugüne göre yaptık. Belki oyun olarak e, çok istediğimiz oyunlar olmamış olabilir, camianın beklediği oyunlar olmamış olabilir. Ama biz baştan beri hedefe kilitlendik ve bu, bu yıl tekrar Süper Lig'e çıkmak için bir yapılanma yaptık. Bugün bu hedefe ulaştığımız için çok mutluyum. Camiaya hayırlı olsun diyorum. Ayrıca bugün Süper Lig'e çıktık ama bir şampiyonluk kutlaması olacak. O şampiyonluk kutlaması da sizin vesilenizle burada ilan ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde tarihi belirleyeceğiz. Şampiyonluk kutlamasını 19 Mayıs'ın yerinde yapacağız. 19 Mayıs'ın yerinde yapacağız özellikle ve o günde 19 Mayıs'ın yapılanması için e, e, inşaatının başlaması için camiaya bir mesaj vereceğiz. Hükümetimiz bu anlamda çok duyarlı. İnşallah e, e, büyük ihtimalle keçiveren maçı öncesi olur. E, maçından sonra olur. O gün e, 19 Mayıs'ı hazırlayarak cap, camianın bütün coşkusunu orada şampiyonluk coşkusunu e, beraber yaşayacağız diyorum. Bugün stresli bir maçtı. Hala stresliyiz. Çünkü ee, gerçekten bugün bir beraberlik yetiyordu bize. Ee, süper Lig'e çıkma. Onu başardık. Ben bütün camiayı, bütün futbolcuları e, kutluyorum. Ankara'ya hayırlı olsun diliyorum. Başkanım e, çıkarken türkünlerden seneye şampiyon takım serisi sezahatı oldu. Siz de elinizi kalbinize götürdünüz. Evet. Hedef büyütüldü. İnşallah. Hedef ben şuna inanıyorum. Bir takım eğer Süper Lig'de oynuyorsa e, bütün takımlar için e, söylüyorum bir hedefin olması lazım. Ankara gücü 112 yıllık bir kulüp. Ankara gücü Süper Lig'de oynayan en çok oynayan dördüncü takımdır ve inşallah bugün bu şampiyonlukla Süper Lig'deki hedefine ulaşmak için bir adımdır diyorum. İnşallah biz veya bizden sonraki yönetimler inşallah Ankara gücünü Süper Lig'e çıkartmak için her türlü özveriyi göstereceklerine inanıyorum.